Bugün 23 Kasım 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz Akrep burcunda ilerleyen ay güne tutkulu ve hırslı enerjiler verirken gizli ve bilinmeyen kavramları da ilgimizi arttırabilir sabah erken saatlerde ay kova burcundaki satürne dik açı yapacak Ruhsal olarak karamsar ve melankolik olabileceğimiz sabah saatlerinde yorgunluk ve kronik ağrılar hissedebiliriz günlük sorumlulukların üzerimizdeki baskısı artabilir öğle saatlerinde ise ay balık burcundaki neptünle üçgen görünümde olacak daha duyarlı ve hassas olabileceğimiz için ilişkilerde kolay empati yapabiliriz yardımlaşma anlayış ve fedakarlıklara yönelebiliriz Akşam saatlerinden itibaren Ay, Plüton ve Jüpiter'le uyumlu açılar yapacak. Maneviyata yönelmek, kendimizi güçlü ve güvende hissetmemize yardım edebilir. Yarın doğacak yeni ay öncesinde Ay kapanan fazda. Bugün içe yönelişler ve tefekküre zaman ayırıp içinde bulunduğumuz durumları da gözden geçirebiliriz. Geçtiğimiz ayın konularında tamamlanmalar olabilir. Sezgilerimiz güçleneceğinden gizli konuları fark edip aydınlatmamız mümkün ay gece 23.15'ten itibaren yay burcunda ilerlemeye başlayacak siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun